Ben oğlumu getirmişim 40 derece ateşle buraya yatırmışım. Ne personel gördüm ne bir şey gördüm. yani bir yerde doktorun, hemşirenin bulunmaması sadece değil, bu halkın hepsinin naibidir. Doğma büyüme burada burada büyüdüm. Ben oğlumu saat 10'da salık ocağına getirdim. Yüksek ateş nedeniyle salık ocağına girdiğimde hiçbir, pers hiçbir personelin olmadığını görünce çılgına döndüm mecbur aracım olmadığından dolayı araç çağırdım. Ve araçla mecburen sığırta kaldırdım. Sığırta kaldırdığımda doktoru bana söylediği Çocuk hava ile yaşayabilir. 40 dereceye alışı şey var. Dedim ya ben tillola geldim böyle böyle. Ondan sonra sağlık müdürünü aradım. Burayı ilçe başkanı aradım. Fakat hiçbir netice alamadık. Yani böyle bir ilçe kesinlikle hiçbir ilçe bu kadar sahipsiz değildir. Dünyada belki doktorsuz tek ilçe demek ki tillo ilçesiymiş. Ben bunu yana anladım teşekkür ederim. Subat Velioğlu. bugün şu anda ben Tüllo'daydım. E, misafireye gelmiştim. Sabahleyin Adnan İnan'ın oğlu biraz rahatsızlığı vardı. Getirdik dedik buraya gösterelim diye. Saat 10'da geldik hiç kimse yok içeride. İçeride hiç kimse yoktu. Hemşe sorduk yok. sorduk ne hemşire vardı ne doktor ne hiçbir kimse. Dediler doktor şeye gitmiş bilmiyorum. İzine mi gitmiş bilmiyorum. Ondan sonra bir telefon açtı müdüre diğerleri arkadaşlara Dediği vallahi e, yüzündedir şu anda doktor artık. Onu su dolaştık her odalarda hiç kimse yoktu. Personelden başka bir kişi vardı o da bekçiydi. Vallahi yine zamandan beri belki bir hafta var öyle bir şey bilmiyorum ama o, o bize öyle söyledi. Çok ayıptır yani öyle şeyler olunca hiç kimse olmadıktan sonra biraz e, tabii ki e, kızdı adına. Onun oğlu da çok rahatsız idi. Sirte götürdük.